Yıl 1881 Pembe boyalı bir ev O evde bir önder doğuyor O evde bir milletin kaderi değişiyor Mustafa doğuyor Mahalle mektebin ister mi Mustafa? Şemsi Efendi ilkokuğunda gidiyor Sonra hep asker, hep asker Mustafa asker olmak istiyor Mustafa Kemal Çanakkale'de Mustafa Kemal Samsun'da, Erzurum'da Sivas'ta, Ankara'da Mustafa Kemal Cumhuriyet'e koşuyor Millete hizmet biter mi? Atatürk hep çalışıyor Yenilikler, güzellikler Türkiye çağa atılıyor Mustafa Kemal Atatürk Benim ölümlü vücudum bir gün elbet toprak olacaktır diyor Anıttepe'de nöbet bekliyor